Bugün 24 Aralık 2021 Cuma Venüs günündeyiz Aslan Burcu'nda ilerleyen ay sabah 9.39'da Kova Burcu'ndaki Jüpiter ve Ay düğümleriyle yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek güne heyecanlı ve eğimsel enerjilerle başlayabiliriz çevremiz ve yakınlarımızdan Duygusal beklentilerimiz artabilir. Geleceğimizi şekillendirecek yeni kişilerle tanışabilir, özellikle kadın figürlerden destek alabiliriz. Uzun vadeli hedeflerimizi gözden geçirmek faydalı olabilir. Ay 11-24'te Başak burcuna geçecek. Öğleden sonraki saatlerde günlük iş ve sorumluluklarda daha düzenli ve planlı hareket edebiliriz. Detay gerektiren konular, sağlık, hijyen, bütçe, hesap işlerinden verim alabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ay Oğlak burcundaki güneşle üçgen görünüm yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında daha rahat denge kurabileceğimiz için özel ve sosyal ilişkilerimizde olumlu ilerleyebilir. Kuvvetlenen toprak enerjisi güven ve istikrar ihtiyacımızı arttırabilir. İş, para ve kariyerle bağlantılı konularda planlı ve mantıklı hareket edebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.